Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Artık alçıdan çıktım. Kol şu an dikişli. E bir de tıraş yapmaya başlayalım artık değil mi? İlk videomuzu atalım uzun bir süre sonra. İlker kardeşimle tanışma hikayemizi anlatayım çok kısa. Bundan önceki tıraşa geldiğinde internetten saçları için sıkıntı olduğu için jöle sürüyormuş sürekli. İnternetten de benim Pudra Vox videomu denk geliyor. Onu izliyor. Ondan sonra da şans eseri. Yani Milyardır bir olacak bir olay. Diyor ki tıraş olayım. Bir geliyor benim dükkanıma. Beni görüyor. Burada tanışıyoruz. Ya diyor ben 10 dakika önce senin diyor, videonu izledim. Diyor, pudra Vox videonu. Ama işte hani kalbimiz mi temiz neyse. Denk gelmişiz. Aynen. Denk geldi. Bir tıraş olayım derken benim dükkana giriyor. İlker'in saçlarını hep model yapamamışlar. Hep kesememişler. Yıllardan beri de hep ondan şikayetçi olmuş. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu video ve bu saç çok zor bir saç. Neden diyeceksiniz. Arkadaşımızın yüzü yuvarlak. Yuvarlak yüze sahip ve saçları dik çıkıyor. Şimdi bu arkadaşın normal saçlarına normal kesim hiçbir türlü gitmez. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bu saça kare kesim yapacağız. Ve kare kesimde dünya üzerindeki en zor saç kesimi. Şöyle bir yüze ve böyle bir saç tipine en zor kesimlerden birini uygulayacağız. Fazla uzatmadan konuyu hemen tıraşa başlayalım. İlkerim, şimdi bundan önceki tıraşta ben senin yanları falan birle girmiştim ya. Evet. Bu sefer yine öyle mi yapayım daha değiştireyim bir tık daha kısalçam demişti. Bir tekrar salsa bilirsin. Evet. Tamam. Yani, yani bu sefer kontrol sende. Tamam. Biz tamam. diğer tarafta uzun kalsın istemişim ama şimdi artık bir seven gibi. Tamam. Sende. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Yarım. He. Bu tıraşı çok iyi izleyin ama. Ademim sen bu tarafa gel. Bu tıraç çünkü gerçekten zor bir tıraş ve iyi izleyin. Ben normalde bu tıraşı ilk yaptığımda kare kesimi ilk tıraşımı 3.5 saatte falan yapmıştım. Bu tıraşın bitme süresi. Çünkü çok zor bir saçtı. Yapamamıştım. Çok zorlanmıştım. Ama tabii artık benim için öyle bir dert olmadığı için. Bu arada arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. Video attığımda hepiniz bana da yazdınız. Geçmiş olsun dileklerinizi de gönderdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi buraları komple bir yarımla alacağız arkadaşlar. Şuraları ilk önce bir ayarlayalım. Normalde böyle saç kesimleri geldiği zaman bu tarz Yüz tipinin ve saç kesiminin modeli budur arkadaşlar. Bundan dışarı çıkmamanızı tavsiye ederim. Ya ben o kadar rahat kullandım ki bu saçı. Bu bir aylık süreçte. Son kesimi mi? Aynen öyle. 10 numaraydı. Ellerine ne demek kardeşim? Bir şey yapmadım. Ben sadece işimi yapıyorum. İlker. Ama benim anlamadığım bunu yüzyıllardan beri sana hiçbir Allah'ın kolu uygulamadı mı? Ya? Ya, uygulamadım. Allah Allah. Arkadaş. Nasıl? Nasıl? Yapamazlar anlamıyorum ya. Sana o zaman denk gelmemiş Hiker. Gelmiyor denk gelmemiş. Sen ne haberin ülkezmiş? gidiyor. Çok Çok şükür. Yoğunluk var mı? var. tatlı bir hareket var inşaat sektörü. Ufak ufak hareketleniyor. Çok hareketleniyor şükür. mu? Ha iyi bak. Normalde de çok uzamış hali senin o sakatlanmandan ötürü sekti gene bir 10 gün. Normalde çoktan olurduk yani tıraşımız. Olman lazımdı zaten. Model geldi yani belli model. Bir hafta... Sonra Aynen. çabuk bozar çünkü bu. Aynen. Ama bir ay bunun hani maksimum bize gideceği bir ay. O belli oldu. O civarlarda. 3 yani. hafta ile 1 ay arası. Aynen. Tam böyle 3,5 hafta gibi. Aynen öyle kardeşim. Ha 12 Mart'a denk gelen dönem ayda seninki ya fark etmez. Artık ben şey pazar günleri de çalışıyorum. Ha, o zaman. Ben zaten normalde de çalışıyordum da bu 1 Ekim'de aynı berberlere yasak masak getiriyorlar diye hmm. getireceğiz dediler ya o olay, o olay şimdi şeye düştü. Sen alalım, Oca dakika. ocağı ocağa aldılar onu. Evet, ocağa tamam. almaları güzel oldu. Şimdi bir 3 aylık bir süremiz daha var. Tamam süper. Gene pazarları pazarla... pazarları gelirim ben. Ama ne oluyor? Pazarları ben biraz daha geç geliyorum. Çünkü uyuyom annem kaldırmıyor beni. Tabii canım. Evet arkadaşlar. Şimdi yarımla aldık. Ondan sonra iki numarayı alıyoruz. İki numarayı takıp çenti indirmeden, şunu indirmeden yukarıda şu kablığı şimdi alacağız buradan. Bakın buralarda da dönerler var. Ona göre ayarlıyoruz. Çünkü daha buralar kısalacak. Çok fazla yukarı çıkmadan olduğu yerden sadece şuradaki fazlalığı alıyoruz. Bu bölümü gördünüz. Diğer taraf da böyle. Şimdi arkadaşlar Burayı da hallettiğimize göre, ondan sonra bir numarayı alıyoruz. Çantiyi iki tık. hafif yukarı doğru kavis vererek kaldırıyoruz saçı. Şimdi şöyle bir göster hadi. Şimdi saç şu an gördüğünüz hale geldi. Ondan sonra Şimdi bu saç kare kesim olduğu için şu bölümler her zaman dik çıkıyor. Onu daha da yiyip buraya doğru şu tarafa doğru biraz daha kat vermemiz gerekiyor. Oraları yiyebilmemiz için. Ondan sonra 1.75 takıp bunu iki tık alıp bu bölümü çok tatlı bir yememiz lazım. Bakın şu an bile oturdu saç. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan. Hani bu saçı böyle bırakıp şuradaki izleri kaybettiğiniz zaman buraları da isterse müşteriye bırakıp diktirebilirsiniz. Dik saç olabilir yani. Ama biz öyle yapmıyoruz. Çünkü neden? Kısaltmamız lazım. Biz bu saçı eğer ki bu haliyle bırakırsak bu saç bir hafta 10 gün sonra tekrar bozacak kendini. Burayı çok güzel bir şekilde yiyoruz. Bakın mesela aralık farkı da görürsünüz ve şu an bu taraf böyle. Şimdi ne yapacağız? Basit sadece şu enseleri bir incelteceğim, natural yapacağım. Enseler bitti. Ondan sonra makas işlemine geçmeniz lazım. Yani en zor kısıma geliyoruz. Az sonra en zor kısımdayız. Geçen sefer söylemiştin ya. Asıl traç şimdi başlıyor dediğin o. He. Ya Bunlar basit. Bu sadece inceltmek, kısaltma. Ondan sonrası zaten asıl olay başlıyor. enseleri de aldık. Ondan sonra şu ortayı bir natürelleştirelim. Çünkü bu saçlarda ense çok önemlidir. Enseyi sıfırlayabildiğiniz kadar sıfırlayabilirsiniz. İyice aldık. Sonra bir tık attırın bunu. Şuradaki izleri kaybedin. Sonra bir tık daha şuradaki fazlalığı. Adem makine yağladım da oğlum şey yapmadın mı? PCT'yi silmedin mi? Yağlar akıyor buradan. Şunu birazdan tekrar ayarla. Biraz yağlı kalmış bu. Ya da bunun içinden mi, içinden mi bulaştı acaba? Ondan da olabilir. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor muyuz? Makasımızı alalım. Asıl olayımız başlıyor. Hafif sulacağız. İyi izleyin gençler. Şu saç ön taraf. Burayı ellemiyoruz. Saça gidecek en uygun kısalığı verebilirsin müdür. Ona tamam. göre yani hani biraz bir tık kısa olsun. Tamam kardeşim. Ona göre ayarlarım ben şimdi buraları çok fazla içeri kadar girmiyorsunuz Bakın sadece şuraları ayarlayacaksınız şu diklik olan var ya sadece bu dikliği alacaksınız saçtan böyle bir kesim yaparsanız eğer çünkü bunun sebebini şu an değil az sonra göstereceğim size Bakın şuradaki fazlalık da gitti. Orayı da ayarladık. Hop hop hop. Nereye gidiyorsun oğlum? Evet arkadaşlar, şimdi burayı da yanları aldık. Şu buradaki olayımız bitti. Şimdi üstlere bizdeniz çatı uçudur gireceğiz. Hiç yap yok şimdi şu an üstlerde. Parfümün su da çok güzel olmuş şey değil su değil şey aşıcı var onun içinde. Ha, çok güzel kokusu var. Vallahi. Arkadaşlar şimdi Normal elimizdeki elimizdeki bu tarak ya bunu değiştiriyoruz. Şöyle bu taraktan kullanırsanız ince ağızlı daha iyi. Çünkü saçı şimdi alırken minik minik gitmeyeceğiz mesela. Tarağa soktuğum zaman ben bu fazlalığın hepsini alacağım buradan. Ön taraflara girmiyoruz. Şurayı almayacağız. Buradan itibaren bakın. Zaten belli oluyor. Çok minik minik gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi var ya bak böyle yukarı kaldırınca hemen... Ağrı yapıyor. Evet. evet gençler gördüğünüz gibi yavaş yavaş kısaltıyorum saçları. Evet şu gerileri falan arkaların hepsini kısalttık. Ama tabii şimdi bizim bu tıraşımız bitti mi? Hayır. Çünkü neden? Asıl şimdi başlıyoruz. Bakın arkaları falan kısalttık. Onlar gitti. Peki şimdi bizim ne yapmamız lazım? Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Falan. Ve bir tane fırça. Bu saçı komple şimdi kaldıracağız. Hatalar nerede? Hep neredeyse onu göreceğiz. Ona göre kesimini kare yapacağız. Şu an bu saç hala kare kesimde değil, hala yuvarlak kesimde. Ama şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi saça önümüzü çektik. Saçı ayarlamış olduk şu an. Şimdi tekrar ince tarağı alıyoruz. Bakın buralarda hep bozukluklar var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi gelelim onları düzeltmeye. Çok minik minik gidiyoruz arkadaşlar. Bak sakın buralarda bir hata yapmayın. Böyle bir saç keserken. Anında hatayı belli eder bu saç. Mesela şu tarafı kısalttık. Şimdi Burayı kısaltıyoruz. Düzgünce. Ondan sonra bakın saç bu tarafa doğru eğimli geliyor. Burayı keserken ön taraftan, arka taraftan girmeniz lazım. Ön tarafı kullanmadan. Şimdi. Buradan alın. Burayı da böyle. Tamam. Şimdi bu saçın önleri falan çok uzun. Gelelim şimdi buraları kısaltmaya. Ay. Şimdi buraları alalım mı? Buralardaki bir hataları düzeltelim. Elinizi korkak alıştırmanıza gerek yok. Direkt girebilirsiniz saça. Evet. Şimdi buraları da böyle almış olduk. Makasla. Şimdi sıra nerede? Ufak tefek hatalar var. Onları çözmeye geldik. Bunu takıp sıfır hafif kaydırarak buraları ayarlayacaksınız. Bu olaya çok dikkat etmeniz lazım. Tek bir hatanız saça komple mal olabilir. Çok ince çalışacaksınız şu pozisyonla Ya nasıl? Az önceki saçla şu anki saçın arasındaki farklar. Ellerine sağ. <gülüyor> İlkerim, şey önleri biraz daha kısalttı mı? Evet. Çok tamam. az daha. O zaman onlara çok ince bir arama atacağım. <gülüyor> Aynen, bir ferahlatsan yeter. Çünkü çok hemen uzuyor. İnce bir arama atacağım sadece. Yaşlar, önlere de çok kılatmadan hafif hafif böyle bir arama kasatalım. İyi mi İlker'im? 10 numara. Evet gençler. Bizim olayımız yuvarlak surata dik saçlı kesimleri kare kesim olarak yapmak zorundasınız. Kare kesim şu an izlediğiniz video oluyor. Bu saç kesimi kara kesim olur. Saç yuvarlak olarak gelmiyor. Direkt net kesim Kare olarak geliyor saç. Bu biraz zor bir kesimdir. Ama videomu izlerseniz öğrenirsiniz herhalde. Ben size şöyle bir güzellikle yapayım. Hani bu kadar işi yaptık. Biz zaten ilkenin saçlarını yıkayacağız. Ama yıkamadan önce ben öyle bir wax süreyim saça. Siz tam olarak waxlı halini görün bu saçın. Föne gerek yok şu an. Zaten sen temizlenecek ya şimdi. Ben bir Şöyle yapalım. Bu Vax'tan. Ve gençler aldık Vax'ı. Artık bundan sonra İlker çok rahat bir şekilde saçlarını yapabilecek. İşte kare kesimin amacı budur arkadaşlar. İster böyle ortada toparlar. Bakın şu şekli de verebilir. Böyle. Böyle. Ki bence gayet güzel oldu. Değil mi? Evet, çok. Ya güzel. da mesela buraları böyle komple indirebilir aşağıya. Şöyle önleri sadece böyle yapabilir. Ya da tamamen dağıt. Üçü, Bu kadar. Şurada çok güzel oldu. Ya da şey de yapabilir. Hani fön çekip böyle yana doğru tarayabilir bu saçı. Şu saatten sonra tarayabilir. Kuruttuktan sonra yana fön çeker. Sağa doğru taradı mı saç hiçbir türlü dik kalmaz. Evet. Şimdi bana çevirebilirsin. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir saçı kopla baştan sona bir çek abi. Kara kesim. Olayın. Böyle oluyor arkadaşlar. Az önceki kesim farklıydı. Şu anki apayrı bir farkı. Kanalıma abone olursanız like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayriyetten beni instagramdan halim.altankinkav'dan takip edebilirsiniz. Ayriyetten tiktokta da var ama canlı yayın da açıyorum orada. Tiktokta halimaltankinkav1925 olarak geçiyor. Takip ederseniz bu videonun altına yorum yap yaparsanız ve benden istediğiniz videolar olursa onları da yazarsanız ben elimden geldiğince size bundan sonra çekmeye başlayayım. Çünkü artık kurtuldum. Altçıdan kurtuldum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Allah'a emanet. Bay bay.